Herkese merhab merhabalar arkadaşlar bugün sizlere nasıl ETS2'de e, de 1.7' public betayı güncelleyeceğinizi göstereceğim Arkadaşlar şimdi e, Steam'e giriyorsunuz kütüphaneye giriyorsunuz ETS2'ye e, Sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz Bakın güncellemeleri değil Betalara giriyorsunuz Burada sizde Hiç bu olacak e, Oradan geleceksiniz bunu işareteceksiniz 3.5 GB e, bir dosya indiriyor o an sonra yani oyun siliyor oyun de indiriyor gibi düşünün Bu arada oyunun kaç yıldır şey olan Şu tanker dolusu artık oyuna geldik yani, e, Yemek dolusu olarak Üzerse Bu arkadaşlar bu özel betalar erişim mesela diyelim oyunda çalışıyorsunuz Oyunu şimdi yaptınız test edeceksiniz. yani bu oyunu mesela diyelim ssv Scs'de çalışıyorsunuz Yazılımcısınız orada İşte mesela 1.3 herkese paraşım dönünce onlar geliyor test ediyordu buradan Evet arkadaşlar burada şunu da söyleyeyim hemen ee, Bakın bu oyunu ben sevmedim yani sevmederken derken Yani ee, Şey almadım yani çok da sevmedim Öyle söyledim Arkadaşlar yani Bu oyunu bir kişiye vereceğim yani, zaten büyük ihtimalle şu olur yani şey gibi Oyun zaten yani, Böyle gidip gezebiliyorsunuz istediğiniz gibi Ya bunun ikisi var arkadaşlar bu oyunu 42 lira olarak böyle Ben satın almadım Bir ara bedavaydı oradan aldım arkadaşlar normalde oyuna girerdim ama e, şimdi oyundan çıktığım her şey donuyor sonra OBS'e donacak videoyu kapatamayacağım orsa gideceğim montaja kesmeye uğraşacağım orada arkadaşlar bir sonraki videonun açıklamasına da bunları koyarım onu da söyleyeyim sizce, olmuş, sizce güzel çekebilmiş miyim sıfır karmaya bu kadar çekebiliyoruz Şunları falan hepsini koyacağım Arkadaşlar İsteyen yani. böyle wallpaper olarak kullanabilir Arkadaşlar değerleyeceğiniz var mı diye onu da nasıl bakacağınızı göstereyim Bakın burada mesela benim bir tane var Arkadaşlar bu şey herhalde büyük ihtimalle Bir dakika ne oluyor ağzıncı arama gerektiriyor Bunu Hiçbir zaman yapmadım <gülüyor> Arkadaşlar bakın Eee yani 4 GB de bir dosya indirildi. ben bende 3.5 GB indirdi arkadaşlar oyununuzu sizde yeniden yüklüyor benim bildiğim yani arkadaşlar bu kadar ben videoyu da şimdi